Dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili örnekler. Kutunun hacmi nedir? Üstüne tıklayıp sürükleyerek kutuyu döndürebilirsiniz. Çok güzel değil mi? Oturduğumuz yerden kutuyu döndürebiliyoruz. Tüm boyutlar metre cinsinden verilmiş. Demek ki hacmi metreküp cinsinden bulacağız. Birim küpümüzün hacmi 1 metreküp olacak. Bu kutuya kaç tane 1 metreküp sığabilir onu bulmaya çalışacağız. Bununla ilgili örnekler çözdük. Kutunun 3 boyutunu birbiriyle çarpacağız, o kadar. Bu kutunun içine sığabilecek metreküp sayısı şu. 6 metre çarpı 8 metre çarpı 7 metre. Bu çarpımın birimi metreküp olur. Bu işlemin sonucu nedir? 6 kere 8, 48. Aklımdan hesaplamaya çalışıyorum. 48 çarpı 7. 40 çarpı 7 kaçtır? 280'dir. Artı 8 çarpı 7, yani 56. 280 artı 56, 336'ya eşittir. 336. Bakalım doğru mu? Evet, doğru. Şimdi bir tane daha çözelim. Bu kutunun hacmi nedir? Aynı şeyi yapacağız. Yüksekliği 6 santimetre. Demek ki bu örnekte birim santimetreymiş. Buraya genişlik dersek, genişliği 4 santimetre. Yükseklik çarpı genişliği yazdık. Sonra da bunu 2 santimetrelik derinlikle çarpıyoruz. Çarpı 2 santimetre derinlik. 6 kere 4 24 çarpı 2 48. Demek ki hacim 48 santimetre küp Bu kutuya kaç tane santimetre küp sığar sorusunun cevabı bu. Santimetre cinsinden verilen üç boyutu çarparak bir yerde kutuya sığabilecek santimetre küpleri saymış olduk.